Hepinize merhaba sevgili arkadaşlarım. Azgın dev, terörist dev ve Cücelerin Kralı isimli kitabımızın okuma etkinliğine devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda en heyecanlı yerinde bırakmıştık Hani bir arı krala gelip kulağına bu azgın, merhametsiz devle, yani cücelere karşı merhametsizce davranan deve karşı neler yapabileceğini fısıldamıştı. Orada durdurmuştuk hikayemizi. Bugün durduğumuz yerden bismillah diyerek adımımızı atmaya başlıyoruz. Hepiniz buyurun bakalım. fi أحدى l-Eyyami ve fî ehad günlerin birinde fî ehad günlerin birinde cea'ya geldim cea'ya yaciğü uci evet ne, kim geldi? el-imlâkûm dev batışağını zorba zorba em dev ne yaptı? günlerin birinde geldi ve ehade ve başladı yadri vurmaya el-ekzame ve cücelere vurmaya başladı. Günlerden bir gün zorba, dev gelip zavallı cücelere, parmak büyüklüğündeki cüceler ne yapmaya başladı? Vurmaya başladı. Ehade arkadaşlar aldı ama bir başka fiille kullandığında yardımcı fiil olarak ...başlama ifade ediyor. Ef'al-i başlama fiilleri deniyor bunlara o zaman aynı bu. Ve yadhakü dahike yadhakü yani hem zunme diyor hem de acılarına gülüyor. yadhakü aleyhim ve onlara gülüyor ki adeti, adet üzere. Yani her zaman yaptığı gibi Onlarla da eğleniyor. Zalimlerin ortak özelliği bu arkadaşlar. Zalimlerin ortak özelliği hem zulmeder hem de mazlumların acılarını istismar eder. Onları küçümser, onları önemsemez. Bilmez ki kahiri mutlak, cebbarı mutlak bir gün onu tutup şöyle bir kıvıracak. Evet, çok hukuk var arkadaşlar. Burada halledilir de büyük hukuklar büyük mahkemeye kalır. Ama çoğu burada eninde sonunda bir sözün söylediği gibi, dediği gibi Allah yarın'a bırakır ama yanına kar bırakmaz. Allah yarın'a bırakır. Ama yanıma kar bırakmaz Ve sonra, ve sonra, yorulduktan sonra, yani bu zavallı cücelere işkence yaptık, yorulduktan sonra, neme uyudum. Ve ekeze başladı, yahlümü, rüya görmeye başladı. Maze, ne, seyef'alun ne yapacağı ile ilgili bir eczami cücelere ne yapacağını Hine yasfu uyandığı vakit bakın onun rüyasını görüyor zalim Hine yasfu uyandığında cücelere ne yapacağını rüyasını görmeye başladı Min nevmi Uykusundan, nev uyku demek, min nevmi uykusundan, yas uyandığı zaman, uyandığı zaman. Bakın. Yadribu, vuruyor. Teibe, yoruldu. neme uyudu. Yahlumu, rüya görüyor. Saha, uyandı. Saha, yas Tamam. Ne Onun rüyasını görüyor da, kadir Mutlak, cabbar Mutlak, her şeye gücü yeten Allah, bakalım gönderdiği arıyla ona nasıl bir planı? Evet. i̇ste Kaza, bakın acıyla ve korkuyla uyanıyor, iste Kaza uyandı, el-imlâkû, dev, batşanû, -bat zorba dev, alâ savtîn, ...bir ses üzerine... ...bah min, ...iri, büyük... ...bir ses... ...üzerine uyandı. Neredeymiş bu ses? Arkadaşlar... ...dehile... ...udunihi... ...dehile udunihi... ...kulağın içinde... ...korkunç, büyük, iri... ...bir sesle... ...nedir? Zorba... ...del uyandı. Öyle iri bir ses ki, öyle zor bir ses ki elleti dehalet giren fihe onun içine giren ya yani kulağın içine giren ennehletu kulağın içine giren arının dev sesine uyandı. vzz böyle demek ki iyice bir kulağını iflahını gevretiyor hani Nemrut'ta Cenab-ı Allah burnundan bir sinek sokmuştu ya. Tabii bunlar aslında belki de semboliktir, belki de değildir. Yani şu anda işte nedir? Bir mikrobun girmesi, bir virüsün girmesi şu son günlerde arkadaşlar bazıları üretilmiş, bazıları doğal dedik dedikleri COVID-19. Allah hesir gelsin bulaşan insanların nefes alamamı durumda. İşte Nemrut'un beynine giren ya da bu zalim zorba devin kulağına giren bir arada sembolde olabilir ama gerçekte olabilir Allah'ın gücü her şeye yeter. Evet. Ennehle dedik daha önce e, arı, bal arısı. Ve başladı ve başladı Tustiru çıkarmaya, üretmeye, ihraç etmeye sautan aliyen. Yüksek bir ses çıkarmaya başladı, ihraç etti. İstarat, tasdir, ihraçat arkadaşlar. İçeriden dışarıya bir ses. Sara, yasiru olmaktır. Mesela kânet El veledül tilmizem, Sara <gülüyor> tabibem, çocuktu, öğrenciydi, doktor oldu. Karnatı tıflatı sagireten, asbahat, fethetten, kız çocuğu küçücük bir şeydi, genç kız oldu. Sara yakfızı sıçramaya başladı, kafası yakfızı sıçramak ve sıhhu ve bağırmaya başladı. Bağırıp arab sıçramaya başladı. Seydüni, ya bana yardım edin. Seydüni, bana yardım edin. Bana yardım edin, bana yardım edin çünkü tıpkı Nemrut gibi oldu. O da bana yardım edin diye hizmetçilerini ne yapıyordu? Terlik takıyla ya da ayakkabıyla ya da sopayla kafamı vurun diye vur, vur ki ağrısı geçsin. Evet. Bakın burada kocaman dev ağlıyor. Diğer devlerde ne yapabiliriz diyor işte. Yani hiç rastladığımız bir şey değil. Bu zorba dev ne hale gelmiş? Bakın çocuk gibi. Evet. Lem yetemekken yapamadı ehadun herhangi bir kimse minel amalikati devlerden hiç kimse bir şey yapamadı ne için ey yeşfiye şifa, kavuşturmak için el imlağa batşana. Zorba deve, zorba deve şifa yakavuşturacak hiçbir şey yapamadı hiç kimse. Devlerden hiçbir kimse. Bakın, lem yetemken ahadun. Hiçbir kimse bir şey yapmadı, yapamadı minel amalicate ''Devlerden den hiç bir kimse emla hun amlaqani amalika ''Devler'' devle ne bir şey en yes fiel amlaq yan zorba devi şifaya kavuşturacak bir vaziyet bir durumu hiç bir dev devlerden hiç kimse yapamadı başaramadı yani aciz kaldı, Aciz. Evet. Ve ehhezet ve ehhezet ve başladı haletühü, onun durumu tesu'u kötüleşmeye, durumu kötüleşmeye başladı. Yevmen be'deyom gün üstü gün yani gün be gün Doğu Türkçesi gün be gün durumu ne yapmaya başladı arkadaşlar? kötüleşmeye başladı. Ekazet başladı. Halatu durumu. Keyfe hal? Durumlar nasıl? Keyfe haluke? Nasılsın? Keyfe ahvalu't taksifi, fi medinetikum? Şehrinizdeki havalar nasıl? Keyfel el es'ar? Fiyatlar nasıl? Keyfe durus? Dersler nasıl? gibi. Evet. Lem yastati. Göç yetiremedi en yeneğe, uyumaya güç yetiremedi. Yani günbegün gün durumu kötüleşmeye başladı. Uyumaya güç yetiremez oldu, uyamaz oldu. Ve zalla ve kaldı, nasıl kaldı? Yasrahu, bağırmaya, çığlık atmaya, minel elem, mi, elemden, acıdan çığlık atmaya devam etti. Zalla yazıllı, devam etmek öyle, Zamanın geçmesi. Durmadan bağırıyor, çığlık atıyor. Bana yardım edin, bana yardım edin. Evet. Alma mazlumun ahını. Çıkar aheste aheste. Evet. Alma mazlumun ahını. Hadar'a geldim, melik ül cücelerin kralı geldi. Ziyaretine, ziyaretine, ona dedi ki, Ana musta'idun ben hazırım. Yımusaadatikä, ya sana yardım etmeye hazırım. Ya yani ben sana yardım edebilirim. Musaadatun yardım etmek. Ale Bir şartla enta ta'ahhade söz vermen şartıyla nedir bi adami ize ilehzamı? Bi adam sızın, ize eziyet etmek sizin, aghzami. Cücelere eziyet etmemeye söz vermen şartıyla ben ne yaparım? Sana yardım ederim. Ne zaman? Fil müstakbel. Yani gelecekte cücelere eziyet etmemeye, işkence etmemeye, rahatsızlık vermemeye söz vermen kaydıyla ben sana yardım etmeye hazırım. Fesaha. Haykırdı el-imlâhu, dev, basçağın zorba olan dev. Ene muvâfikun, ene Ben kabul ediyorum, ben kabul ediyorum. Ercuke ercüke, rica ediyorum, sana rica ediyorum. En bana yardım etmeni rica ediyorum. Yalvarıyorum, evet ben kabul ediyorum tüm şartlarını. Evet, bu anlaşmanın sonucunu bir sonraki videoda okumak üzere hepiniz esen kalınız sevgili arkadaşlarım. Hayatımız Arapça. Eğitim kanalını takip etmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmuyorsunuz. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.